Evet arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz tekrardan. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. E, evimizdeki kombimiz Budaiz marka. E, tam yoğuşmalı. Şimdi şu son iki haftadır e, şöyle bir barda bir sıkıntı yaşıyorum. Birin altına düşme ya da e, nereye ayarlıyorsam onun daha çok altına kendi kendine bir düşme sıkıntısı yapmaya başladı. Yani Baya da hızlı düşüyor. Şimdi e, ustayla görüştüm ustam dedi ki işte alttaki boru hatlarında kaçak olabilir. Veya beteklerin bağlantı bana bağlantılarının olduğu yerde bir kaçak olabilir demişti. İlk önce e, o şekilde şimdi test edeceğiz. Beteklerden başlayacağız. Herimize şöyle bir peçete alıyorum. Buraları ben kontrol ettim. Yani şu bağlantı noktalarını kontrol ediyorsunuz. Şuraları. Buralardan zaten herhangi bir sızıntı yok. Şu şekilde bütün hepsinin tiplerini peçeteyi sürüyorsunuz. Herhangi bir ıslaklık var mı diye kontrol ediyorsunuz. Baktığınızda şöyle peçete temiz bizim yani. Şurada yok. Şuralarda bir kaçak yok. Yani kombimizde şu anda bir kaçak gözükmüyor. Aynı şekilde petekleri tek tek kontrol edeceğiz şimdi. Şimdi kombimize en yakın olan petek burası. E, ustamızın dediğine göre normalde kombi e, kaçak yaptığı zaman yani Peteklerde bir kaçak olduğu zaman en, en yakın petek hangisiyse şeye kombiye. Ee, ilk önce kaçağı oradan yaptığını söyledi. O yüzden ilk önce buradan kontrol etmeye başlıyoruz en yakın yerden. Bu şekilde tek tek bütün peteklerinizi kontrol ediyorsunuz. Vanaların altına işte plastik olan yerleri her yeri bu şekilde bütün petekleri kontrol ediyorsunuz. Eteklerde bir sıkıntı yok. Hepsini kontrol ettik. Şimdi ustamızla görüştüm. Şöyle bir test yapmamızı istedi. Şöyle anlatayım. Şu ince boru suyun giriş olan kısmı. Soğuk su borusu yani. Bunu kapatıyoruz. Çeşmeye geçiyoruz. Çeşmemizi açıyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz. Sonra altına şu şekilde bir kova koyduk. Şimdi şöyle Barımıza baktığımız zaman 3'e yakın bir barda duruyor. Tamam mı? Şimdi şöyle şu mavi su vermem aramızı açıyoruz ve suyu veriyoruz. Bu suyu verdiğimiz zaman çeşmemizden su akması gerekiyor ve bar düşmesi gerekiyor. Hani Burada şunu göreceğiz. Barın iki tırnakta yani şu ortadaki küçük boşluklu yeşillik kısma geldiği zaman ne kadar su bırakacağını kovaya onu göreceğiz. Biraz burada vurmamız gerekiyor. Şu an su akmaya devam ediyor. Ben sesini duyuyorum içeriden. Bakın şu an tam yeşilin üstüne getirdim. Bize ne kadar su verdi? Şu an ona bakacağız. Evet şu an şu şekilde. Şöyle bir çay bardağına dökelim. Evet çay bardağına bu suyu doldurduğumuzda tam bir çay bardağı su alıyor. Gör Şimdi çeşmemizi tekrardan kapatıyoruz. Ve vanamıza gelip tekrardan suyu açıyoruz ve su basmayı tekrardan açıp barı eski haline yani 3'e yakın olan yere getiriyoruz. Evet. Eski haline şu an <gülüyor> barı geri getirdim. Şimdi burada e, kombimiz komple kapalı iken e, altına komple kapatıyoruz. Yani sıcak su daha çalışmayacak. Bu şekildeyken altına bardağımızı koyuyoruz tekrardan ve buradan akan suyu gözlemleyeceğiz. Bu 2 saat veya 3 saat de olabilir. 4 saat fark etmiyor. Yani bu var o az önceki yeşil çizgiye kadar geldiğini görmemiz gerekiyor. Bu oraya kadar geldiğinde bu bardağın içerisindeki su o bir çay bardağı kadar olmuşsa sıkıntı eşanjörden olduğunu anlıyoruz. Çünkü eşanjörden bir çatlak varsa oradan gelen su bu yoğuşma suyunun atıldığı yerden atılıyormuş. Eğer ki bu barımız o noktaya kadar geldiğinde şu yeşil noktaya geldiği zaman buranın içerisinde şu bardağın içerisinde çok az bir su ile karşılaşırsak yani anlıyoruz ki suyun akıntı olan yerin yani suyun aktığı yerin buradan değil de yani eşanşörden değil de iç bir bir yerde bir çatlak olup bir yerden başka bir yerden kaçak olduğunu anlayacağız. Şimdi bu testi deniyoruz. Evet arkadaşlar yaptığımız e, ayarın üstünden 6 saat geçti. Şöyle göstereyim. E, yeşil çizgimizden daha bile aşağı düştüğünü görüyoruz barın. Şöyle bir pardağımızı kontrol edelim. <gülüyor> Hala damlayan bir su damlacığı görüyoruz. Şöyle baktığımız zaman içerisindeki su yani bir çay kaşığı kadar var veya yok. Eşanjörde bir sıkıntı yok. Eee Şimdi tekrardan ustayla görüşeceğiz. Tutsayla şimdi tekrardan görüştüm. Ee, şöyle düşük bir ihtimalle olabilecek bir şey söyledi ama bilmiyoruz deneyeceğiz. Şimdi barı e, ikiye sabitleyeceğiz. Şu soğuk su giriş fonası var. Şu zaten sıcak olması gereken boru. Dün biliyorsunuz, biliyorsunuz ki petekleri kapattık. Bu soğuktu. E, şunu ellediğimde şunda bir ılıklık vardı. İnceden bir ılıktı yani şu boru. E, usta dedi bu ılık olmaması lazım. Bu sadece soğuk su girişi. Yani e, çok düşük bir ihtimalle biz en üst katta oturduğumuz için basınçtan dolayı geri çekme yapabilir. E, o yüzden suyu tekrardan geri almış olabilir. Hani aşağı geri çekiyor olabilir dedi. Şimdi yapacağımız test barı, ne, barı ikiye sabitleyeceğiz. Vanamızı kapatacağız. Ve tekrar çalışmaya devam edecek. Fakat sıcak su hiçbir şekilde sıcak ve soğuk hiçbir şekilde su çalışmayacak. Şimdi hemen barı ayarlıyoruz. Evet. Barı şöyle ikiye sabitliyorum. Şöyle vanamızı kapatıyorum. Bu arada düzeltiyorum. Soğuk su kullanmaya devam ediyoruz. Vanayı kapattıktan sonra sadece sıcak su çalışmıyor. Buradan akan bir suyun bir önemi olmadığını söyledi. Ustamız. Şimdi bu şekilde bir test edelim. Bakalım. Sabah barımız kaça kadar düşmüş olacak. Eğer dediği gibi sıkıntı burada çıkarsa buraya dedi bir nasıl yapacak artık bilmiyorum. Bir varf koyacağız dedi. Su içeri basan ama gerisi almayan bir varf dedi. Bakalım göreceğiz. Evet arkadaşlar hepinize günaydın. Bugün şu an tam 10 saat geçti üzerinden. Ve gördüğünüz gibi herhalde sorunu bulduğumuzu düşünüyorum. Çünkü barda gram bir oynama yok. Ustanın dediği gibi suyu geri verme sorunu olduğundan dolayısıyla barımız düşüyordu. O varftan buraya ya da nereye koyacak bilmiyorum. burayı bir yere varf koyacağım dedi. Varfı koyarsa bu iş çözülmüş demektir. Bu arada zaten şöyle ben alt komşumla da görüştüm. Hani ilk başta peteklerden şüpheleniyorduk ya biliyorsunuz. Hani peteklerden o borlardan su akıntı olsa zamanla e, alt kata su sızıntısı gibi sorunlarla karşılaşırdık. E, alt komşuyu aradım, dedim böyle böyle dedim size, yani size dedim bir su falan geliyor mu bizden duvarlardan falan bir akma var mı yok dediler. Yani orada bir şey olmuştu zaten. Hani Allah Allah demiştim beteklerde borularda bir sıkıntı yoksa nereden kaçak olabilir gibilerinde. Şimdi bunu ustamıza söyleyelim. Warfi e, gelip taksın bakalım. Nasıl bir sonuç alacağız. Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar artık videoya fotoğraflara devam etmek zorunda kaldık. Ee, şöyle bir şey oldu. ustaya eve çağırdım. Ee, fakat video çekmeme izin vermedi. istemedi. Yani bunlar özel bilgiler. E, Ustalık bilgileri. O yüzden paylaşmanı istemiyorum dedi. E, az çok ufak tefek videolar çekmeye ve fotoğraflamaya çalıştım. E, ne değişti ne yapıldı. Sorun aslında dediğimiz gibi e, var olarak gözüküyordu ama şimdi bu görmüş olduğunuz e, parça dolayı Kombilere e, pardon, peteklere ve, ve çeşmeye içerisinde. giden suyu ayarlayan e, devam bir devam edeceğim partim, tek, tek bir şey e, Aşağı doğru çıktığı zaman atıyorum peteklere gidiyor. Siz çeşmeyi açtığınız zaman şu elimle gösterdiğim ortadaki büyük parmağımın olduğu yerden e, su çıkış yapıyor. Petekler su alacağı zaman bu parça içeri doğru dışa doğru çıkıp e, o alt kısımdaki yerden peteklere su gidiyor. Burun contalarında bir e, eksiklik vardı. Yırtık gibiydi. E, ustamız bu parçayı değiştirdi. Şu an ismini tam bilmiyorum. Ustamız bu konuyla alakalı bana pek bilgi de vermek istemedi. Yani bana sorarsanız bu şu an kombideki gördüğünüz şu soğuk olması gereken burunun ılık olmasının nedeni o az önceki gösterdiğim parçaydı. Yani bu parçayı değiştirdikten sonra geri çekilen suyun e, contalardaki yıpranmadan dolayı gerçekten suyun e, şeyini önledik. tamirini ettiğimizi düşünüyorum. Ama e, usta bana söylediği e, şey 6 yıldır kombiye bakım yapmadığım için bakımsızlıktan dolayı böyle bir sorun yaptığını bana söyledi. Yani e, tabi bu konuyla alakalı daha iyi bilgisi olanlar tekrardan e, yorum yapabiliriz. Ama sorunumuzu gördüğünüz gibi hallettik. Yani burada en azından ne öğrenmiş oluyoruz? Yani kombide bir sorun varsa ilk önce ne yapmamız gerekiyor? Bir bar düşüyorsa ne yapmamız gerekiyor? Petekleri nasıl kontrol ederiz? Ya da kombide bir sıkıntı var mı? Kombinin içinden bir parçadan mı sıkıntı yapıyor da bar düşüyor? Bir yerde çatlak mı var? En azından bunları nasıl test edeceğimizi bu videoda görmüş olduk bu tarz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı bana destek vermek için yorumlar bırakıp videoya da like atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kendinize iyi bakın.